Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kogama oynuyoruz. Kogama'da e, bugün sizlerle birlikte eğlence asansörü oynayacağız. E, biliyorsunuz ki zaten bu oyunda şeyde de vardı. E, uzun zamandır hatta çekmiyorum. Yani bir sene falan oldu. E, 2020'de bunun videosu gelmişti. Bir sefer. Arkadaşlar biz buyuz bu arada. Şu zıplayan. Arkadaşlar evet uzun zamandır e, koguma çekmiyorum. O doğru. Bugün de ilk defa yine çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. E, bu korku asansöründen normalde Roblox'a da var. Yani ben bunu e, Roblox'ta çekecektim. Fakat burada çekmek istedim. E, Roblox'tan da gelecek arkadaşlar. E, zaten biliyorsunuz ki Browstar'ta falan yeni karakterler geldi. Hani o tür oyunlarda falan onlar da gelecek o videolarda gelecek Onları da izlemeyi unutmayın ee, 12 ya da 13 veya 15 16 insana kadar beklemeniz Gerekiyor ee, Brawl Stars'ı da Roblox için Yani belli değil şu anda günleri Aa, Ben bir yere düştüm Öldük galiba Yere çakıldı diyor Troll City'ye de çakıldı Tamamdır, oynayalım. Uzaydayız biz. Ee, asansör nerede? Asansör nerede? Şey burası ya. Yine düştüm. Ne yapacağım ki? Onu anlamadım. Kayıt oluyor yok kayıt falan olmayalım. Ee, şu lanet bitebilir mi artık? Ben durmadan. A aydınlandı aydınlandı. Yine düştüm hadi. Bir daha da düşmek istemiyorum yeter. Daha da hadi. Burayı hiç sevmedim ya. Burayı hiç sevmedim. Evet asansörün içi çok dar. Herkes birbirine giriyor. Ben de burada duruyorum. Evet burada e, sanırsam parkur yapmamız gerekiyor. Bir saniye. Atladım bir aşağıya. Şöyle bir şöyle bir. E. Bir saniye. Aa, elmas var burada. Beni bir şey sallıyor böyle ya. Ne sallıyor çözemedim onu ama. Bir şey sallıyor beni. Hayda. Bunlar kim ya? Ya i̇ki kere zıplama yoktu bunda. O oyunu iyice unutmuşum ya. oynamayı oynamaya. Bu zıplatıyor değil mi? Hayır. Zıplatmıyor. E ee, ben mal gibi kaldım burada. Yok kalmadım. Çıkılıyor. Çıkalım. Burayı da fazla beğenmedim ya. Görüntüm arada bir gidip geliyor arkadaşlar. O yüzden e, kamerayı şöyle ayarlıyorum elimde. Evet yine düştük. Salak gibi düştük aşağı. Yeniden başladık. Ya kaç kişi var oyunda merak ediyorum ya. Kaç kişi var gerçekten. Hadi açıl susam açıl. Hadi. Evet. Bu ne böyle? Kayıyorum ben. E, yana doğru kayıyoruz arkadaşlar. Bakın. Ya çok eğlenceliymiş ya. Yana doğru gidiyorum. Oha geri geri. Bir dakika ya. Nasıl bir şey ki bu? Ya millet düz gidiyor. Ben niye yan yan gidiyorum? Oha. Ne? İçine mi düşüyoruz oranın? Gerçekten mi? Hayır. Yapma bunu. Tamam tamam ben kendimi bıraktım. Bir düşelim bakalım. 11 tane elmas topladım bu arada. Onu da söyleyeyim. E ee, ben düşemiyorum ki. E ee, Ben düşemiyorum. Ben yukarı çıkıyorum. What? Evet yukarıda pervaneler, avantajörler vardı. Uçuyorduk. Ne oldu ki ya? Birinci seviyeyi doldurmamız için daha 598 tane taş toplamamız lazımmış. E ee, hiç uğraşamam. Oyunlar denemelik olarak oynuyoruz arkadaşlar. Yani bunlar denemelik. Ee, oyuna kayıt olmadığınız zaman tabi ki daha çok zorluyor sizi bu şekilde. donmalar falan olabiliyor. Bu ne? Ee, şurayı bir okuyalım. Okuyalım. Danger Minds. Mayın. Mayınlar var. Dikkatli ol diyor. Ben de hiç zıplama riskine falan gitmeyeceğim. Hiç zıplamayacağım. Direkt şöyle... Ne? Nerede havaya uçtu? Uyudurma ya. Ya uyudurma ya. Uçmadım ki. Ya adalarından geçiyordum. Kendi kendisine saçma sapan ile bir şey oldu. Kendi kendime itildim. Kendi kendime itildim. Da yarım saattir caps lock'a basıyorum. Yürüyorum sanıyorum bir de. Bilgisayarı bozacağız arkadaşlar onu söyleyeyim. Bilgisayarı bozarım ben böyle. Ya ama, ya salak ya. Arkamdan geldi ya. Beleşe 10 speed diyor. Speed'e ihtiyacım yok. Ne kadar hızlanırsam o kadar kötü. Zor hareket ediyorum zaten. Şimdi hiç video falan izleyemeyeceğim. Çok uzun zaten. Hani paylaşım da yapmıyorum. Ekran paylaşımı da yapmıyorum. evet kaçıncı flordayız son galiba galiba son burası neresi neresi burası rengarenk ışıklar var Ne? biri bize ateş ediyor yandan biri bize ateş ediyor yandan bakın şu arkada bir şey var bakın arkada bir şey var ya gösteremedim de bir türlü ya ne yapacağız ben saklandım buraya bana bir şey olmasın diye. Ben saklandım buraya. Evde ne oluyor evde? Bastım evde. Hani? Ben gizlendim. E arkadaşlar Roblox'ta falan ya da e, bu oyunu bilgisayarınıza yükleyin. Ya da herhangi bir siteden oynayabilirsiniz. E, Roblox'ta da bu taktiği kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok işe yarıyor bence. E ben Roblox'a böyle ilk 2017-2016'da başladığım yıllarda falan bunları çok yapıyordum. E zaten bu map'te o zamanlar çıkan bir map yani. Yeni değil. Ama adamlar benzetmiş yani. Sıkılmaya başladım. Nereye geldik acaba? Ya kutu burası. Bu nasıl bir asansör ya? Bu nasıl bir asansör ya? Hadi açışa susam. Bir dakika bir dakika herkes aynı taraftan gitmesin. Işıklar kapanıyor. Çok karanlık. Şu twist midir? Takip. Ay yaratıklar! Yaratıklar! Yaratıklar var. Bu delikten aşağı atlıyoruz arkadaşlar. Atladık. Nereye geldik hiçbir fikrim yok. Ben saklansam mı burada? Tırsmaya başladım ha. Önümü göremiyorum ki. Nereye gidiyoruz? Eh. Buton var burada bir tane. Dror is no open. Kapı açık. Kapı açık diyor. Pardon kapı yok diyor. Havaya uçtu diyor. Turist havaya uçtu diyor. Uçarım tabi. Yerde şey var. Havalandırma var. Oradan uçuyorum. Aa düştüm aşağıya. Evet e, sanırım her seferinde map bitince ya da oyun bitince böyle aşağı düşüyoruz. Şöyle hemen geçelim hızlıca burayı. Tamamdır. Sıradaki ben bu oyunu beğendim yalnız ya. E, videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumları açık bırakacağım. Eğer yorumlardan yazamazsanız e, tartışma kısmından yazabilirsiniz. Yani bu mapi sevdiyseniz devamını getirebilirim. Aa tam düşmedim. Düşüyorum. Düşüyorum aşağıya doğru. Bitmiyor ki burası. Düştük. Bir şey diyeceğim efsaneydi ha. Görmem istedik'e geldi aklıma. Böyle şey. E'ye bas diyor. Bastım bir şey olmuyor. Neyse. E başa attı bizi. Evet burada bir tane duvar var. Nokta nokta var. Üç nokta. Evet herkes şu anda korkmuş durumda. Bunlar şuraya sığınmış. Bunlar şuraya sığınmış. Bir şey olacak diye korkuyor millet. Çünkü oyun korkunç. Şaka yaptım. Şaka. Şaka. Evet ne zaman yeni bir yer gelecek acaba? Bir dakika ya. Ezildi mi? Ezilerek öldük vay canına. Kimin tarafından ezildim acaba? Evet. Çok kişi olduğu yüzünde olabilir mi? Hadi ne zaman açacaklar net kapa hadi. Yer kalmıyor ki minnetten yer kalmıyor ki. Şu oyunda emoteler falan olsa arkadaşlar daha rahat oynayacağım. Evet neresi burası neresi burası? Ya yine mi ışık kararıyor? Yeter ya, yeter ya, yeter ya. Herkesin canı yarım tek benimki tam. Bay canına! müthiş bir şey gerçekten. Şu yıldızı da aldım. Neredeyim ben? Alan, biz bir dakika bir dakika. Key buldum bir tane. Ben bir tane key buldum. Anahtar verelim de şu anda. Peki ben bu anahtarı ne yapacağım yer Ne yapacağım? Yakayım yine kendime ateşledim. Bir tane key buldum arkadaşlar. Anahtar buldum. Fakat e, yanındaki kişi de bulmuş bir tane. Bunun ne yapacağım ben? Olayı anlamadım yani. Evet nereye geldik biz böyle? Bir tane daha key var. Aynısı zaten. Almaya gerek yok. Evet yine aşağı düştük. Eğer de başaramadığımız için ya da görevi yerine getiremediğimiz için bizi böyle aşağı mı atıyor? Çünkü bazı oyuncular hep yukarıda duruyor da. Nedense ben aşağı düşen oluyorum. Aşağı düşen ben oluyorum. Evet son bir kez bir kere daha turlayalım ve videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Çünkü çok uzun oldu şu anda. Bu ne? Küp. Küp. Küpün içindeyim. Oh Allah'ım şükürlüğü olsun. Aydınlık bir yer. Karanlıktan kurtuldum. Dönüyoruz Arkadaşlar. Ev ters dönüyor bakın. Dönüyoruz. Herkes yuvarlanıyor şu an. Ya ben nereye gideceğim ya? Allah Allah. Salak bir yer gerçekten. Aa düştüm. Aa düştüm. Bir dakika bir dakika ben küçülüyor muyum? Bana böyle geliyor yoksa. Çok karışık. Yuvarlanıyoruz arkadaşlar. Çamaşır makinesinde sanki yıkıyorlar bizi. Bir dakika bir dakika. E, asansör nerede? Yine aşağı düştük. Bravo. Bakın alkışlıyorum. Alkışlayamıyorum. Kamera düşecek diye korkuyorum. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. E, daha fazla bu şekilde Kogam oyunlarının gelmesini istiyorsanız e, aşağıdan videolarıma like atıp Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yukarı kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan abone olabilirsiniz. Sağ sonra iki tane video bırakıyorum. Onları izleyebilirsiniz. Ee, buradan da abone olabilirsiniz. En aşağıdan da abone olabilirsiniz. Ve bay bay.